Selamlar arkadaşlar. Tekrardan SAP Edu Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ABAP eğitimi kodlama 1 içeriği ile SAP GUI kullanımı hakkında size bilgiler vereceğim. Haydi sunumumuza başlayalım. SAP GUI kullanımı biz developerlar ve e, iş hayatında SAP kullanan kişiler için çok önemlidir. Çünkü GUI'nin kullanımını bilmezsek ee, ne tür işlemleri, e, hangi adımlardan yapacağımızı bulamayız. Bu da bizim için büyük bir sıkıntı yaratan bir etmen oluşturur. Şimdi bugünkü sunumumuzun içeriğine bakacak olursak, ilk önce bir SAP'ye giriş yapacağız. Ardından menüler hakkında size bir bilgilendirme yapacağım. SAP'in ilk giriş sayfasında neler olduğundan bahsedeceğim. Ardından e, ABAP tarafında kodlama yapabilmemiz için uygulamaların yaratıldığı sayfaya geçiş yapacağız. Oradaki menülerden ve butonların kullanımı ile ilgili size bilgiler vereceğim. Bu bilgileri neden veriyorum derseniz bir geliştirme esnasında diyelim ki yeni bir kod yazdık. Bu kodu nasıl compile edeceğiz, nasıl kaydedeceğiz, nasıl activate edeceğiz, yazdığımız kodun bir versiyonunu nasıl alacağız? Bu tarz konularda çeşitli butonların kullanımını da bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak... Çalışmamıza başlayalım. Şimdi bir demo yapacağız. Şimdi SAP EIDES kurulu olan e, makinemize giriş yapıyoruz. Bu ekran e, SAP'nin standart username password girdiğimiz ekranıdır. Bu ekran üzerinde e, kullanıcı bilgilerimizi giriyoruz. Kullanıcı bilgilerimizi girdikten sonra ana menü ekranına geliyoruz. SAP'nin ana ekranı bu şekildedir. Bu ekranda bizim favori olarak tuttuğumuz uygulamalar, SAP'nin standart işlem kodları, yani bunlar ne oluyor? MM, SD, FI, CO ve diğer modüller, şirketin tercih ettiği modüllerin işlem kodlarını buradan kısaca erişebilmenizi sağlayan bir ekran. Şimdi burada SAP'nin ana menüsündeki butonları ve bu butonların ne işe yaradığı hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. İlk olarak buradan başlayacak olursak şurada bir, e, bir kare var. Karenin içerisinde de bir şekil görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda burada e, çeşitli e, butonlar çıkıyor. Burada en çok genellikle Create Session, Stop Transaction, Close, Minimize kullanılıyor. Great station şu an görmüş olduğunuz ekranın aynısından bir tane daha yaratmaya yarıyor. Yani bu ek, buna bastığımızda yeni bir ekran daha açılmış oluyor gördüğünüz gibi. Bunu kapatıyorum şimdi. Close dediğimiz zaman zaten mevcut olan e, ekranın kapatılmış kapatılması demektir. Stop transaction diyelim ki bir program çalıştırdınız ve program çok hızlı uz, e, çok uzun zaman Dır çalışıyor ve hala bitmedi, bir sonuç üretmedi. Bu tabii ki sizin şu an çalıştığınız sonucuya bir yük olduğu için, RAM'de bir yer kapladığı için onu durdurmanız gerekir ki yeni bir işlem başlatmanız lazım. Ya da diyelim ki bir tablodan bir kayıt çektiniz. Çok fazla kayıt olduğu için diyelim ki milyonlarca kayıt var ve siz gerekli key value değerlerini girmediniz. Ve e, data dönmedi size. Buradan e, stop transaction yaparak e, bu işlemi sonlandırabilirsiniz. Edit menüsü var. editte execute. Execute in new window. Execute e, çalıştırmak için kullanılan bir işlem. Bu çok tercih ettiğimiz bir şey değil. O nedenle buraya geçiyorum. Favori kısmına Favori add dendiğinde Burada menüye menüdeki bu favori kısmına bir işlem kodu ekleyebiliyorsunuz. Bu işlem kodu ne olabilir? Standart uygulamaların işlem kodları olabilir. Örneğin diyelim ki e, malzeme yaratacaksınız. E, MM malzeme yönetimi biriminde çalışıyorsunuz. MM01 malzeme yaratma, MM02 malzeme değiştirme, MM03 malzeme görüntüleme ekranlarını her zaman kullanıyorsanız Bunu favori ekranınıza bölümüne ekleyebilirsiniz. Insert Folder, Insert Transaction, Download to PC, Upload from PC gibi seçenekler var. Ama bu genellikle e, biz ABAP'çıların kullanmadığı bölümler diyebilirim. E, extract Stat Settings kısmı var. Technical Details kısmı var. Bu kısmı geçiyorum. Sonra detaylı olarak bununla ilgili de size bilgilendirme yapacağım. Buradan sistem bilgilerine erişebiliyorsunuz. Status dediğiniz zaman... Sisteminizin şu anki versiyon bilgisi, ne durumda olduğu, ABAP katmanının versiyonu, işte e, hangi modüller varsa, HR modülü varsa ya da farklı modüller varsa bunların e, patch seviyeleri bu kısımda görünmekte arkadaşlar. OnJobs dediği e, sizin e, SAP'de yaratmış olduğunuz ve size bağlı olan, size atanmış olan job'ları gösteriyor. Job ne demek arkadaşlar? Örneğin diyelim ki bir uygulama var ve bu uygulama her 3 saatte bir çalışıyor ve diyelim ki bir finansal bir kayıt oluşturuyor. bunu siz her 3 saatte bir çalıştır, manuel çalıştırmak yerine cevap bağlıyorsunuz ve cevap otomatik olarak o saat geldiğinde programın çeşitli varyantlarıyla otomatik olarak çalışıyor. Buna cevap deniyor. Burada kendi cevaplarınızı görebiliyorsunuz. On spool request Onspool request sizin e, yaratmış olduğunuz ve spool'a göndermiş olduğunuz requestler. Diyelim ki siz e, fatura çıktısı alan e, bir ekipte çalışıyorsunuz, faturalama ekibinde çalışıyorsunuz ve sürekli SAP'den fatura gönderiyorsunuz. E, faturalarımızın faturalarımızın durumlarını spool'dan görebiliyorsunuz. Bu faturanın çıktısı alınmış, bu faturanın çıktısında sorun oluşmuş. Bu sorunlar da genellikle yazıcılardan kaynaklı oluyor. Ee, bu tarz şeylerde e, görebilirsiniz. Help kısmında SAP'yi bu noktada gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Help kısmında çok başarılılar. Örneğin e, ABAP development noktasında konuşmak gerekirse arkadaşlar diyelim ki bir komut yazmayı unuttunuz. Olabilir insanlık hali. SAP bu noktada size çok yardımcı oluyor. Bunu birazdan sizlere göstereceğim. F1 komutunu kullanmak gerçekten bir ABAP developer için çok önemli bir, gerçekten nimetlenebilir. Orada SAP'nin kütüphanesi açılıyor ve detaylı olarak bu komutun ne işe yaradığını ve hangi durumlarda kullanılabileceğine kadar detaylı bilgiler veriliyor ve bir example bile koyulmuş. O example üzerinden hatta siz kendi uygulamanızı bu komutu nasıl entegre edebilirim noktasında bile düşünüp karar verip uygulamanıza ekleyebiliyorsunuz. Şimdi alt kısma gelecek olursam alt kısımda arkadaşlar enter, enter düğmesi var. Enter düğmesi sizin bu kutucuğa yazmış olduğunuz örneğin SE38 yazdım. Yazmış olduğunuz işlem kodunu çalışmasını sağlıyor. SE38 yazdım. Enter'a bastım. se 38 ekranı geldi. Geri tuşuna basalım. Ee, bu komut çalıştırma, execute etme işlemine yarıyor. Ee, bu yan bölüme gelirsek. Yan bölümdeki kutucuk ise Transaction yani işlem kodlarını yazdığımız kutucuk. İşlem kodu ne demek? Bizim SAP'de standart programlarda ya da tasarlanmış olan ekranları bir işlem koduna bağlıyorlar. Bağlanmış olan işlem kodları Bu bölümden yazılarak Biz erişiyoruz yani SAP İşlem kodlarıyla ekranları yani yazılmış programların ekranlarını Bir connection vasıtasıyla Kuruyor ve biz o işlem kodunu yazdığımızda aslında o programın o ekranı çağrılmış oluyor Örneğin SA38 yazıp Enter'a bastığımda Bu ekran çağrılmış oluyor Şimdi devam edelim. Close Comment Field alanı, buna bastığımız zaman kutucuk yok oluyor. Bu genelde kullanmadığımız bir alan. Save butonu. Save butonu da e, kaydetmeye yönelik bir ekrandaysanız, örneğin diyelim ki bir FI belgesi kaydediyorsunuz ya da bir satın alma siparişi kaydediyorsunuz ya da diyelim ki bir satış siparişi kaydediyorsunuz. Bütün bilgileri girdikten sonra bu save butonuna basıyorsunuz ve işleminiz kaydedilmiş oluyor. Geri butonu bir ekrandaysak, yani ana ekranda değiliz ama bir sonraki bir ekrandaysak, örneğin şimdi SA38 üzerinden gidiyoruz hep ama SA38 dediğimde bu buton gördüğünüz gibi aktif olmuş oluyor. Back butonu bastığım zaman bir önceki ekrana geri gelmiş oluyor. Logof butonu, logof butonu direkt bu ek, ana ekrandayken bastığımız zaman ekrandan çıkmamızı sağlıyor. Yes dediğim anda SAP'in ana ekranı kapanmış olacak ve bu ye otomatik olarak kapanmış oluyor arkadaşlar. Çarpı tuşu, çarpı tuşu da aslında bir nevi back ya da cancel tuşu gibi de düşünebilirsiniz. Var olan işlemi iptal ediyor ya da o mevcut ekranı kapamaya yarayan bir adım. Print tuşu bu mevcut ekrandaki bulunan durumu SAP'nin. Bir nevi snapshot ekran görüntüsünü alıyor. Ve bunu Spool'a ve yazıcıya gönderiyor. Bu işe yaramakta. Find butonu ABAP developer arkadaşlar için çok önemli bir buton arkadaşlar. Yazmış olduğunuz herhangi bir rapor, user exit, enhancement ya da bir klas içerisinde, fonksiyon içerisinde herhangi bir komutu aramanızı faydası var. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Bunun yani Control F, Find'dan ne farkı var? Find'da sadece ilgili ekranda arama yapabilirken arkadaşlar bunda, bu Find bölümünde ise bu butonla yaptığımız arama kısmında ise bütün programın arkasındaki include'ları da otomatik olarak aramayı sağlayan güzel bir özellik. Bunu zaten programlarımızda, ilerleyen videolarda kullanacağız. Sizler de göreceksiniz. Bu Find Next tuşu da açıkçası benim tercih etmediğim, kullanmadığım bir buton. Ama yani Find'ın ekstra bir özelliği. Yani Find'a çok yakın. O nedenle genellikle kullanmıyorum. Bu butonlar First Page, Previous Page, Next Page ve Last Page. Diyelim ki bir çıktı alacaksınız, fatura çıktısı. Fatura çıktısının ilk sayfası, son sayfası, bir önceki ve bir sonraki sayfalara gitmeyi sağlayan butonlar. Yani o sayfaların ekran görüntüsünü görebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Diyelim ki bir fatura basacaksınız matbu fatura üzerine. Basmadan önce yazdırma ön görünümü diyerek faturanın ön yüzündeki görünümünü görebiliyorsunuz. Bu butonlar da o faturanın sayfaları arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Biraz önce şurada Create Session demiştik. Bu, SAP buraya da bir buton koymuş. Eğer bu düğmeye de basarsanız buradan da yeni bir session ve yeni bir ekran açılmış oluyor. Kapatalım. Buradan Generate a Shortcut kısa yol yaratmanızı sağlıyor. Herhangi bir ekrandaysanız o ekranda kısa yol oluşturmanızı sağlıyor. Help, konuşmuştuk. SAP'nin gerçekten bu noktada e, ...dialoper'lara olsun, modülcülere olsun çok yarar sağladığı, yani eksik olduğun noktada, e, kafanda bir soru işareti olduğu noktada sana yardımcı olabilecek bir alan. Custom Local Layout, customized Local Layout, burada da SAP GUI ekranındaki görsellikleri kendiniz burada ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki bu arka plan mavi olmasın, işte siyah olsun ya da bu menülerde işte şu bölüm gelsin bu bölüm gelmesin gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere arkadaşlar e, kısaca bir de e, GUI ile alakalı şu alt kısmı açıklayayım. Alt kısım da SAP'nin standardında gelen bir bölüm gene. Burada e, kullanıcı ile alakalı bir menü ekranı var. E, SAP'nin menüsü SAP'nin içerisinde bu arada e, Business Work görünce aklıma geldi. E, bir mail tabanı da var. Yani bir SAP kullanıcısı başka bir SAP kullanıcısına bir mail gönderebiliyor. Hem normal mail atabiliyorsunuz hem de herhangi bir belgenin içeriğini de direkt gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Favorilerinize ekleme yapabiliyorsunuz. Bu butona basarsanız rol yaratabiliyorsunuz. Bu arada SAP'de yaratılmış olan uygulamalar e, SAP'in arka tarafında mimarisinde tabii ki şirketlerin tercihine bağlı olarak rollere bağlanıyor arkadaşlar. Benim T1 kullanıcımın e, diyelim ki e, bir tane satın alma raporu var. T1 kullan kullanıcımın eğer o satın alma raporuna rol olarak yetkisi olmazsa SAP'de o işlem koduna girmeye çalıştığımda SAP'de aşağıda bana bir hata veriyor. Diyor ki Z satın alma raporuna yetkiniz bulunmamaktadır. Diyor. Bununla alakalı da ilerleyen haftalarda size nasıl rol yaratılır, bir rol nasıl e, bir kullanıcıya bağlanır ve buna bağlı olarak rapora erişilir, rol olmadığında hata alınır noktasında da bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Eee Bugünlük sunumumuz bu kadar arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Sonraki videomuzda arkadaşlar ABAP eğitimi kodlama 2 bölümünden devam edeceğiz. Bu bölümünde ABAP kodlamasına başlıyoruz. Değişken tanımlamaları ve değişkenlerine veri assign etme adımlarında çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum.